sıkıntımız yok. Daha 6-8 litre falan Allah suyumuz var yani şişelerde. Bak. Allah. Deprem Allah. oluyor, deprem oluyor. Çok, Çok büyük deprem oluyor. 100 kişi olmuş. Abi, 100 kişi dur, dur, dur, dur. Direk, direkt, edin. Abi bu neydi ya? Artçılar olabilir. Devam ediyor çünkü. Mustafa. Ha? Yola çıkalım abi. Dur dur bu bu şu, sallanıyor ya. Abi yani. çay çayı şey yapalım. Çayı çay. yapalım cebi.